Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı THT-IT Geometri Soru Bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki açık kenar eşitliği ile ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen, AB ile AC birbirine eşit verilmiş. E burası beşgen, burası da beş mi verilmiş? Evet. 3-5 Üç, dik üçgen var burada. 3-4-5 Üç, üçgeninden 4 çıktı burası. Pisagor bağıntısı 2-4, 2-5, 1-2-5 üçgeninden dolayı burası 2-5 oldu. Dolayısıyla cevap Ceyhan oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Paralellik verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile eşit eşitliğini koy koyalım şöyle. E, burada verilen bilgileri kullanamıyorsak açıya dalacağız diye hep söylemiştik. İkisken şöyle açıları söyleyelim. E, bunlar birbirine paralel. Yöndeşten dolayı burası da alfa oldu. O zaman şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Alfa alfa. Yani 4 ise burası da 4 mu oldu? Evet. Yani 7 burası. O zaman burası da 7 olacak. Dolayısıyla x'i 7 bulduk. Evet ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. 24 var 40 var. Hocam önce bir pisagor bağıntısından diğer dik kenarı bulayım. Evet, burası 24 ve 40'taki ortak çarpan 8. 8 çarpı 5 burası 8 çarpı 3 burası. O zaman burası da 8 çarpı 4 mi olacak? Evet 32 oldu burası. E 32 ise buraya 32 eksi x kaldı. Hocam burası da 32 eksi x oldu. Pisagor. 32 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 24'ün karesi olacaktır. İşlem işlem işlemle x'i buluruz. Ama burada hisset kardeşim 24 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle? 7, 24, 25. x yerine 7 koyarsam burada 7, 24, 25 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dolayısıyla x 7 çıktı. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik 3'e Şimdi 6 verilmiş 9 verilmiş x soruluyor bize. Şu kenarla şu kenarda eşit verilmiş. Yani 9 ken 9 buraya da 3 kaldı. E bilgiler x kenarda kullanamıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Açılısını kullanalım alfa alfa. Alfa 90 beta. Yani burada alfa ile betanın toplamı 90 derece dedik. Ters açıdan burası da beta mı oldu? Evet. E şimdi şurası 90 derece. E 90 derece ise burası. Alfa 90 burası da beta oldu. Yani şu üçgenden ne çıktı? Bir ikiz kenar çıktı. E o zaman 3 burası da kaç yapar? 3 yapar. Cevap balık esiri oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Şu, şu ve şu kenar eşit verilmiş. İkiz kenar üçgen şeklindeki eş iki karton. Kenarları çakışacak biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiş. Hocam şuraya a dersem e, çift çizgi çift çizgi o zaman burası bakın şu kenar tabanı olamaz bu kenar a'dan büyük burası da çift çizgi kenarı taban dediğimiz o zaman burası mı oldu evet e, bu kartonların oluşturduğu şeklin çevresi 36 olduğuna göre a b kenarı kaçtır diye soruluyor bize e, o zaman ne diyelim şuraya bir b diyecek olursak şurası çift çizgi olmak zorunda ya x kenar çift çizgi çift çizgi o zaman burası çift çizgiyse burası da çift çizgi olacak yani bir kenar a artı b oldu Hocam burası da A artı B, şurası da A artı B, burası da A artı B. Şimdi şeklin çevresine bakalım. A artı B burada. 1, 2, 3 tane A artı B var. Bir burada A, bir de burada A, B var. 4 tane A artı B yaptı? Evet. 4 tane A artı 4 tane B neye eşitmiş? 36'ya eşitmiş. O zaman A artı B'de kaç çıkar böylelikle? 9 çıkar. Bizden zaten A, B kenarı isteniyor. Yani cevap 9 yaptı. Örnek 5, 9 oldu. Yani C yani oldu. Geldik örnek 6'ya. Evet 8, 8 ve 15 verilmiş burada. Şurası alfa ve burası da 2 alfa verilmiş. DAC açısına alfa diyeyim. ABC açısına 2 alfa verilmiş. Açılara dalacağımız da belli. Dalalım arkadaşlar ama şuraya beta demeyeyim. Çünkü niye alfanın 2 katı var ya alfa cinsinden yazmaya çalışalım. E ben burada bir tek şuradaki x kenarlıktan dolayı şey yapabilirim. X kenarın tepa açısı 2 alfaysa taban açısı 180-2 alfa bölü 2 değil midir? Bu da kaç yapıyor? 90 eksi alfa yapıyor. Yani taban açıları 90 eksi alfaya 90 eksi alfa mı oldu? Evet. Şimdi şu açılar yan yer yana geldi. Bak. Topla bakalım ne çıktı burada? 90. Çünkü 90 eksi -alfa ile alfanın toplamı alfalar gitti 90 yaptı. E Dik üçgen çıktı. 8, 15 17 üçgeninden burası 17 yapar. O zaman x'e kaç kaldı? 8'i buradaysa 9 buraya kaldı. Yani cevap böylelikle denizli yaptı ve kazanın testleri bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Tepe taban ilişkisi ile ilgili testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.